28 Temmuz 2020 e, İzmir Alaa elçesindeyiz tekrar, e, yanımızda rekor gübre yaprak gübresi müşterimiz e, Gökhan Cebeci. Tabii. Burada e, Alaa'da bu mevki adı neydi Gökhan Bey? Alaa'da bu mevki Adacık mevkii derler. Adacık mevkii. Şimdi abi. burada bu yeni dönüm e, yolcu tarlası. 5 yıllık bozulması. Bozup tekrardan e, ekim yapılması gereken bir e, var tarla. Burada 13 gün önce ekim yapıldı. Ve e, bir hafta önce 7 gün önce de yaprak kibresi durdu. neler değişti nasıldı ne, ne farklılıklar gördünüz değişti zaten belli buralarda evet. açılmalar vardı fıskiyelerin olduğu yerlerde şöyle gösterelim fıskiyelerin olduğu yerde açılmalar vardı o uyguladıktan sonra açılmalar kendi kendini kapattı yani çatallanma hani e, oldu çatallanma oldu köklerde sıklaşma oldu <gülüyor> bak zaten belli şu bak şunun köklerden geliyor Şuradan Aşağıdan da gösterelim geliyor. şöyle. Evet. Şimdi şu önce de şu çatallanma. Çatallanma da. Şu tepe. Evet. Şey. Yaprak. Yaprak kalınlıkları. Kalınlıkları. Hani evet. dipten daha güzel geliyor. Şimdi burayı bozmayı düşünüyorduk. Evet. Doğru mu? Evet. Bozmayı düşünüyordum. Fakat evet. bunu uyguladıktan sonra evet. düşünmüyorum. Şöyle Şimdi ekrana bakalım. Bir uygulama daha. sonra yapacaksınız. Biştikten sonra. O zaman. Bunun bir çeşidi bak. var mı cins olarak? Ya. Ya. Tam. Ya. Ya, güç evet. ee, şimdi. burada 5 evet. dönüm. Tekrar söyleyeyim. 5 7 dekar. 5 yaşında bir yonca. 5 yaşında bir yonca. 5 düşünülüyordu. Olacaktık Şu an 13 e, gün oldu biçeli. 7 gün önce de uygulama yapıldı. Böyle bir e, evet. sonuç var. Eee şimdi yoncanın kalitesiyle alakalı. Mesela çatallanma yaptı. Şu e, gövde kalınlığı. Evet. Şeyle alakalı Bayağı söylüyorsunuz. Bir Bayağı bir fark. Etti mesela bu dipten hani belli zaten hani şöyle gösterelim. Bugün de yeni şunlar sulandı tarlamız. Evet, yeni sulandı. Bak, şunlar kökten mesela çatallanma geliyor. Çatallanma geliyor. Buraları açılma şeyindeydi böyle. Şimdi <gülüyor> burası denize de çok yakın bir mevki. Evet. evet. Ee, bir metre aşağısında bir kaman sululu mevcut sıkıntısı var. Ee, şimdi genel mahallada baktığımızda bölgede zaten rüzgar da var. Rüzgar da çok fazla. Ee, bu da genel mahallada yonca üretiminde bazı sıkıntıları yaratabiliyor. Çabuk kurutuyor. Çabuk çabuk çabuk ee, şimdi rekor, gelişi, e, rekor gübre, yaprak gübresini yoncacılara tavsiye eder misiniz? Öncelikle Alia ve Türkiye'deki. Türkiye'deki herkese tavsiye ederim. Hani çok güzel bir gübre. Kaç gün? Şimdi 7 gün oldu. 7 gün şimdi oldu bu konuda e, bazen üreticiler şunu diyebiliyor ya yedi günde bir şey olur mu e, oluyor mu aslında denesinler farkı görsünler görsünler 5 yıldır bu tarlada Deniz. zaten yonca evet. vardı 5. yıl ama şu saatten sonra gerek duymuyorum çünkü alttan tabandan geliyor yoncaların yanından fışkanlar bak her tarafta Şöyle görebilirsiniz mesela bak bak şuralarda bak şu kökler mesela hep yeni geliyor Sanket tohum atmışın, yeniden tohum atmış gibi şeyi getiriyor. Evet. Hem çatallanma hem kardeşlenme Aynen. şeklinde. Şöyle gösterelim bir şeyi de. Zaten ki Seyrek tam yerlerde zaten tam otlanma tam olmuş. Tam. Yabani ot Mesela diften şu bir tan geliyor bak, otun arasından geliyor. Bak. Bu şekilde evet. görülüyor. Ee, bir dahaki uygulamada. Bu otu kapatabilir. Yok yani bilmiyorum. biz de o şekilde düşünüyoruz. Burada e, biz şunu her zaman e, öneriyoruz. Şimdi yonca üretiminde belli bir tabandan gübre uygulamaları gerekiyor. Besleme evet. anlamında. Evet. Kış ve yaz uygulaması olarak. Artı biz de kendi rekor gübre AŞ firmamızın e, rekor gelişim tarla diye ürünümüz var. Yonca'ya biçtikten sonra tabandan mutlaka 3 e, yılda bir öneriyoruz. Üstten de yaprak gübresini e, devamlılığı olacak şekilde yani her biçimde ya da bir atlayarak demeyelim. Çünkü e, zaman ne getireceği belli olmuyor, sıcaklık, soğuk, e, rüzgar stresleri yoncayı etkiliyor. E, gübrenin kullanımıyla ilgili devamlılığı önemli, uygun şekilde atılması önemli. Evet. Bunu, bunu her biçimde uygularsak daha güzel. Ya burada Böyle gösterdiğiniz olabilir. gibi yabani hani. otun içinden bile evet. tekrardan yani otlanmanın Fışkırma fazla yani. olduğu Çınma yerden var. şey gelmeye başlamış. Evet. E, belli zaten. Bak sanki hani bak, sıfırdan ekilmiş yürüyor gibi. Yeni gelen yoncular bak yapraklara bakın. Yeni gelen yonca. Evet. evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Tekrar e, ben soruyorum. Ben teşekkür ederim. Rekor gübre, yaprak gübresinin gönül rahatlığıyla. Ben herkese tavsiye ederim. Yonca üreticilerine. Yer belli burada. Hani yer belli, uygulama belli. Buyursunlar Hı. kullansınlar. Neyin ne olduğunu kendileri yürsünler. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, bize gezdirdiniz. Buradan tüm yonca üreticilerine, tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese çok çok selamlar. Bunu deneyin, mutlaka deneyin. Mutlaka.